Merhaba evet arkadaşlar yine canlı yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stu ve e tüm karakterlere bakacağız. Yani Stu teke tek bütün karakterlerle birlikte e, testini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi birincisinde Nita'dan başlıyoruz. E, az önce Savaşırsan Ölersin Çarımcım'ı yayınlamıştım. Şimdi açıyorum videoyu. Şuradan. Tamam. Ni berabere kaldı. Mo, Bo, boyla savaşıyor. Boyu da aldı güzel. Bakın, şu bu, bu. Şu. Ha. Aa, rozeti değil mi? Hiç göremedim rozetini. Din. Bir şey diyeceğim kim sağlam vuruyor onu alamazsın ama aldım ben. Tamam şimdi gel. Ama ilk önce Stuart öldürdü. Diamond Mike alamaz. Aldı. Diamond bayağı iyi çünkü. Tik. Tiki alır ya. Tik'te bir şey yok. Evet. Arkadaşlar e, şu anda 11 saat kaldı gelmesin oyuna Saat sabah altıda gelecek 15 beş Geçen videoda zaten gösterdim size Evet Penny Bunların canları aynı fakat stü hasar farkı önde olduğu için O yüzden oyunu No o bir de donduruyor ondan Hani verdiği yasadan bir Yüzde kırk tane daha fazlasını veriyor O biraz zor Emza alamaz Yani Bazı karakterleri öldürüyor ama Kendisi de ölüyor Ya karnı alır ya karnı hiçbir şey Alırsın alırsın Bir'i alamaz. Doğduğumuz o arazide değil çünkü. Evet, ilk defa bir karaktere yenildi. Bir yenilgi. Sen bir aldı. Spike. Spike'ı yener. Aa, yakından, bir dakika. hava yakından Spike kalır. Yani Spike alır. Bu yakın barışçı değil çünkü bu karakter. Belli yani. Nasıl alsın yakından Spike? Böyle daha böyle Frank. En primo tarzı böyle. Ne bileyim ben o tarzı bir şey lazım. Spike'ı yakından almak için. Evet. Mortis'i beğendi. yendi. Maşallah ne enerjiymiş be. Crow. Crow'u alır, alır. Alır. Yakından Crow'a alır. Evet. Kalkan yaptı ama. Kalkan yapmasaydı ölecekti. Mayan'ı alamaz. Yani. Onun kadar seri ateş edemiyor. aldı Broke Broke alamaz zannetmiyorum Ne oldu Evet şimdi sıradaki 8 bit Hadi bakalım 8 biti alamaz Çünkü çok cihazlı çok fazla hasar veriyor Stu'dan daha fazla Evet ilk önce Piper aldı Bu sefer Piper yendi İkinci Üçüncü yenildi üç. Krala da yenilmişti Evet, biri aldı arkadaşlar. Zaten bir eskiden daha böyle güçten demişlerdi. Şimdi daha çok zayıflattılar. Eskisi gibi çok bir savunmuyor. Kritik vuruşunda da. Nani? Nani zannetmiyorum. Olamaz. Bir dakika, ilk önce kim öldürdü Bir dakika. Arkadaşlar, benim şu anda e, okum bozuk o yüzden elimle yapıyorum. Birazcık yavaş. Evet. Bakın yavaşlattım videoyu Kim aldı ilk önce He Sto oldu bakın Nani'nin ateşi burada Şimdi Nani Öldü Nani'nin ateşi orada Sto aldı ilk önce tamam Olsun tam ekran olsun bir şey olmaz Şimdi Byron Byron kötü Ember, Ember alamaz. Nasıl aldın? Ya telefonu sıkıyor, nasıl oluyorsun? Ya 28 yani kurtarmak nedir ya? Bir gidelim. Pena alamaz, alamaz. Heh, sonunda. Sadayı alır, alamadı. 890 atacağım Evet Mississippi alamaz Ama o çanta düşecekti Ölecekti Spots. Onu da aldı Herkes aldı yani maşallah Search Alır Ama ilk önce Skye öldürdü onu da. şeyi alamazsın. O alamazsın artık. Şey yakından çok iyi çünkü. Bu, bunu da yakından alamazsın. Yok. Yok yok bunlar sana Sıradan bir kupa yolu karakterisin. Yani başka ne olabilir ki arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Bir kupa yolu karakterinden. Herkesi yenmesine. Bakın beşinci altıncı yenilgi oldu. Ya o yenilecek karakter mi bırak. Evet Jackie Jackie de yendi Yenilmeye başlıyor Yavaş yavaş artık Frank'i yenemez Boom Evet Bir kupa Yolu karakterinden yani daha bir şey bekleyemezsiniz bu kadar olur anca bazılarında da yenilir, bazılarında kazanır. Ee, buradaki videomuzun sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Daha fazla bunları aynısından yani stonun savaş testinden geçmesinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Ger